Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepdini bir Teknoloji oku yorum programında karşınızdayız. Bu hafta da sizlerle birlikte teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta çok yoğun değildi, zam da yoktu ha bu arada. Evet Osman. bu hafta hatta olumlu bir haberimiz daha var. Evet. Hiç baksın şu düştü, düştü. Ama. <gülüyor> <gülüyor> ama. biraz numara oldu bence bak ben sana söyleyeyim. Bir tek vatan bilgisayarı düştü bu arada. Şimdi Oğuz'dan rica ediyorum o haberi çıkarsın. Düşer yani sonuçta, ama bence. Ön, ön siparişte ben baktım Mediamarkta şuraya buraya hepsinin. Orada düşürür yani bir yerde düştüyse yani kimsenin haydi ki şimdi bir yerde bin lira daha ucuzken kalkıp da başka bir evet. yerden sipariş versin. Bilmiyorum. Yani hepsi. Hayır çıkarım. biliyorsun vatan bilgisayar daha önce de bir e, Apple iPhone 12 Pro'un fiyatını 23.600 gibi bir rakam çıkartmış. Orada dikkat çekmek için. Dikkat yani. çekmek Şu anlama satışta da. yani yani girip tak diye alabiliyorsun ön siparişte. Evet. Öyle bir şey var. 8.299 liraya da biz artık ucuz diyoruz bu arada. O da acı bir durum. Yani artık yapacak bir şey yok. Yani Orta Doğu'da normal bir tarz şeyler. Peki bu haftanın aslında çok önemli bir olayı vardı. Biz de dün bir canlı yayında bunu duyurduk. Mate 40 Mate 40 ailesi ailesi tanıtıldı. Ailesi tanıtıldı evet. Merakla beklenen modellerdi arkadaşlar. Tanıtıldı. Yakında ülkemize de gelecek bazı söylentiler vardı. Bu cihazların Türkiye'ye gelmeyeceği yönünde fakat bu cihazlar Türkiye'ye gelecek. Aslında benim Mate 40 Etkinliğinde dikkatimi çeken en önemli olsun şey oldu, mesela Huawei kendi servislerini tanıttı bu etkinlikte arkadaşlar. Petal Search, Petal e, Navigas, mers, gibi mers, bir şeyler mers, evet tanıttı. Doğru. Yani diyor ki ben artık Google'da olan bağlantımı tamamen kopardım. Hatta bir tane de yapay zeka uygulaması tanıttı. Siri'nin kardeş falan demiştik de evet. ismi şimdi aklıma gelmedi. E, fakat bunlar ilk etapta sınırlı ülkelerde 5 ülkede mi ne galiba kullanılabilir olacak? Ardından muhtemelen Türkiye'ye de gelecektir diye düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıl muhtemelen Android'i de bir köşeye bırakıp Harmony OS'la yollarına devam edebilirler diye düşünüyorum ben. Hatta orada şey de vardı. işte Mate 40 var, Mate 40 Pro var, Mate 40 Pro Plus var. Pro Plus. Bir, Plus de, Porsche diş. Diş. bir de Porsche Edition. Porsche Edition'ın ikisi dişi yani. gelmez. Ya zaten onlar gelse de açıkçası hani çok satamaz Türkiye'de bence. Çünkü arkadaşlar Pro'nun fiyatı bile 1200 Euro. Türkiye'ye gelmesi onun muhtemelen 14-15 bin lirayı bin lira. bulacaktır. E Pro Plus deseniz o zaman 18-19 bin lirayı bulur. Porsche Edition'a hiç girmiyorum bile yani. Porsche Edition'ın parasına bir tane Şahin falan alırsınız böyle 2200 euroydı galiba o da yanlış hatırlamıyorsam. Yani i̇şte o da 20 5000'e falan gelir o fiyata da dediğim gibi yüzü Kimse düzgün onu almaz bir. Yani. Şahin alırsın üstüne de Porsche <gülüyor> koyup kullanırsın yani. 20-25 yaşında alırız diyorsun öyle mi? Ya gerek yok o telefonlara. Ben ya ben şuna karşıyım. Hani Porsche Edition zaten o herhalde Porsche olanlar için bizim çok fazla çeniyorum. <gülüyor> Ona gerek yok da. Evet. Yani eee diyorlar lan Porsche olan adam 2000 €'ya 2100 liraya mı bakacak diyodular. Doğru. Ama e, şimdi hani Porsche Edition'a da baktığımız zaman böyle çok bir artı yönü yok prodan mesela. Hani böyle ekstrim bir özellik sunmuyor. Tamam, Tasarım işte, anlamında sadece. Şey, eksi 20 derecede çalışacakmış. Yani ne yapayım eksi 20 <gülüyor> derecede, ne yapayım buzdolabının içinde mi konuşacağım <gülüyor> ben telefonu? Yani tamam bunlar belki hani teknolojik açıdan böyle farklılık içeren şeyler ama gereksiz şeyler. Ben aynı fikirdeyim. Yani çok fikirdim. gerekli olmayan ama hani premium özellik olarak nitelendirilen. Yani hani paranın özellikler. hesabı yoktur ya da para kazanma, kolay para kazanma yöntemleri vardır? Belki onlar o, o tarz insanlar alabilir ama... Yani bizim gibi hani. Ya bu biraz şeye de benzer. Kablosuz şarj özelliği. Mesela kaç kişi kablosuz? Allah aşkına şu telefonda kablosuz şarj var. P40 Pro. Kaç kere kablosuz şarj standına koydun? Sende kablosuz şarj standı da var. Var. Kaç kere koydun ya? Hani 10 Şeyde... kere, 5 kere Şeyde yani. Koymadım şimdi koymadım ama şöyle söyleyeyim Osman bak şöyle işe yarıyor. Evde pek kullanmıyorum tabii zaten çok gerek yok da evde benim bir tane powerbank var. Onun öyle bir özelliği var. Kablosuz şarj standı olabiliyor ama o çünkü yavaş olduğu için ben pek tercih etmiyorum ama şöyle bir durum var, arabada da var benim kablosuz evet, tutucu. Şey. O mesele de güzel oluyor. Hani koyuyorum, benim yani o tamam. o aynı anda, anda. şarj yedim. Evde kimsenin ben sanmıyorum. Yani vardır belki cihazlar ama herkes kabloya takıyor. Bir de kablosuz şarjlar çok daha hızlı kablosuz şarj göre. Evet yere. çok daha hızlı doğru. Yani ama işte arabada işe yarıyor, onu söyleyeyim. işte bu da bir premium özellik. Hani olsa da olur, olmasa da olur. Mesela o özelliğin olmadığı bir telefon Sallıyorum 500 lira daha ucuz olsa herkes onu alır yani. Ne eder kablosuz şarj olsa olur olmasa olur. Ama şimdi şöyle düşün genelde premium işte amiral gemisi dediğimiz modellere koyuyorlar. Amiral gemisi modellerinde neresi tamamında var. E şöyle bir şey de yok yani hani amiral gemisi ama işte kablosuz şarj özelliği yok. Bir Poco yapıyor bunu. Xiaomi de var. Xiaomi yapıyor işte Samsung yaptı F modelinde o tarz şeyleri koymadı. Amiral var yani. yani bir iki tane hani örneği var ama çok, çoğun çoğunda yapmıyorlar. Hani P40 mesela bu P40 Pro arkadaşlar bunun hani P40 Pro ama... İşte kablosuz şarj özelliği olmayan sürümü yok. Yani mesela şey de yoktu Apple'ın Airpods'unda kablosuz şarj kutusu ikinci nesildi. Bir kutuya koymuşlar, bir kutuya koymamışlardı. Kablosuz şarj özelliği olan kutunun fiyatı da Orada bayağı bir Orada çok yüksekti. saçma o bence de o yani. Yani, yani kimliği ona alsın takar. Bazı Android'lerde şey yani. de var işte Huawei'nin de var. Ee, Realme'nin falan da var Hı. kulaklık Ya Oppo'nun da var mesela şu benim kullandığım Oppo kulaklıkta da. Hani kablosuz şarj şey var benim evde de kablosuz şarj standı var. Ama kaç kere koydun diye sorsan hiç koymadım yani. Evet. Hani bir kere bile yanlışlıkla şöyle üstüne denk gelmedi yani koymadım. Çünkü <gülüyor> kablo daha hızlı oluyor Kabloya takıyorum iki dakika da şarj oluyor zaten evet. ne gerek var yani. Evet. Şimdi haftanın bir diğer önemli konusu ise biz bu hafta yani siz bu videoyu Cumartesi günü izleyeceksiniz ama e, Cumartesi'nin olduğu hafta e, iki tane canlı yayın yaptık arkadaşlar. Evet. O iki canlı yayında da bir tanesi Realme 7 Pro'yu tanıttık. Türkiye lansmanı vardı. Bir de Huawei Mate ailesi tanıtılmıştı. O dünya lansmanıydı. Onu da ikisini beraber tanıttık ve ikisine çok güzel hediyeler verdik. Realme'de bir tane kulaklık verdik. Realme Buds Air. Huawei lansmanında ise, Huawei'de verdiğimiz ürün ise Huawei Watch Fit verdik ve Free Buds 3i verdik kulaklık. Evet. Çok ilgi gördü. Teşekkür ederiz. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Ee, böyle bu tarz şeyle devam edeceğiz. YouTube kanalımıza katıl geldiği zaman bu tarz çekilişleri katıl abonelerine yapmayı düşünüyoruz özellikle. Böyle yani hani düşük sayıdaki yani bizi izleyenlerin böyle daha çok evet. hani... Hediye almak için gelenlerin değil de değil. gerçekten bizi izleyenlerin kazanması için. Atıyorum 100 kişi gelir. 100 kişiden 2 kişiye 3 kişiye çıkması daha yüksek bir ihtimaldir. Mesela Huawei çekilişinde kaç kişi vardı abi? 5000'e yakındı yani. Huawei çekilişinde 3700 tane yani, yorum 3, vardı. Tane hani bunun diyelim ortalama herkes 3 tane yorum yaptığını düşünelim. E, rahat bir şekilde 1000 bin bin yani. kişi oluyor yani. Ama işte Osman da az önce söylediği gibi orada e, o... Katılımcıların kaçı bizi gerçekten sevdiği için geliyor, hediye avcısı mı geliyor onu da bilemiyoruz. Hepsine tabii saygı duyarız ama biz daha çok takipçilerimizin bize destek olanlara biz de bir şeyler vermeye çalışmak için katıl yapacağız. Ama daha henüz benim katıl özelliği aktif olmadı. Olduğu zaman onu da duyurusunu yapalım. Ama o gün gelene kadar siz Instagram hesabımızı takip edin, Twitter'ı takip edin. E Teknolojioku.com'a girin. Önümüzdeki günlerde yine bir çekiliş, hediyeli çekiliş olacak. Olacak. Kasım ayında olacak. Kasım evet. ayında arkadaşlar bizim bir incelediğimiz ürün ürünler vardı. Hani drondan böyle telefona kadar pek çok cihaz, ürün sizleri bekliyor. Bunun müjdesini şimdiden verebiliriz. Evet. Bu haftada karşınızda olduk arkadaşlar. Teknoloji gündemini Osman'la beraber değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yepyeni bir programda karşınızda olacağız ama siz bizleri Teknoloji Oku YouTube kanalına takip etmeyi unutmayın. Ve istiyorsanız bizi aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook'la takip edebilirsiniz. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal.